Bir Süleyman Mabedi'nin kurulacağına dair bir işaret. Mehdiyetin mühim amaçlarından birisi de Hz. Süleyman'ın mescidinin yeniden kurulmasıdır. Masonluğun en mühim amaçlardan biri de odur. Yeniden Hz. Süleyman'ın mescidinin oluşması. Benim o son diploması yani evrak ona ait evrak arı kovanı ve arılar yani Mehdiyet'in arı kovandaki arılar gibi çalışacak Hadise de var biliyorsunuz arı beyin etrafında toplanmış gibi toplanırlar diyor evet. ee, Mehdi'nin hizmetinde olacak talebelere işaret ediyor. Ve çok çalışkan olacaklarını işaret ediyor. Yine Pergel, Lehtki, bunlar da e, mimari mükemmellik, akıl, düzgünlük, efendim simetri ve A harfini işaret ediyor. Evet. Gökteki yıldız, gökteki işaretler, gökten gelecek işaretler, göksel işaretler, onlar işaret ediyor. Arıkova'nı söylemiştim. Adet Süleyman'ın mescidinin yapılması ile ilgili yine. Evet.